Belirtileri neler hocam? Evet, belirtilerini şöyle söyleyeyim. Akciğer kanseri özellikle öksürük, yani solunum yolu organı olduğu için akciğer, öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı, balgam, balgamda kan, sırt ağrısı, nefes darlığı gibi şikayetlerle geliyor hastalar. Bazen de tesadüfen özellikle bu COVID döneminde, Covid şikayeti olan hastalarda, Covid ile ilgili şikayetler olan hastalarda akciğer tutulumu var mı diye bakılırken tesadüfen hastalar hastalarda olabiliyor. Ama çoğu yine bir şikayetle geliyor tuttuğu yere göre büyüklüğüne göre yaptığı şikayetler. Bu hastaların çoğu koa hastası oluyor. Yani akciğer kanserinin en önemli nedeni sigara olduğu için bu hastaların akciğer yapıları bozuk oluyor ve bir çoğu da uzun dönem boyunca sürekli öksenen hastalar oluyor ve e, hastalar genelde onu bronşitine, kuahına e, bağlıyor ve e, geciktirebiliyor, geciktirebiliyor. Böyle hastalarda birden daha da e, nefes darlığının kötüleşmesi, göğüs ağrısının olması, balgamda kan gibi görmek, e, balgamda kan görmek e, hastayı hekime getiriyor. E, ana semptomlar bu. Ama örnek e, bazen şöyle oluyor, e, hasta... Akciğerdeki kitlesi öyle bir yerde oluyor ki ne hava yollarına yakın ne akciğer zarlarına veya sinirlere yakın çok şikayet vermeden beyin metastazına bağlı örnek. işte bir tarafında nöbet geçirme vesaire gibi şikayetlerle de gelebiliyor. Yani uzak organa gittiğindeki yaptığı etkiye de göre bir şikayetle de gelebiliyor. Şimdi soğuk algınlığı belirtileriyle de şikayetler birebir uyuşuyor aslında. Şimdi şöyle soğuk algında genellikle hani burun, boğaz semptomları daha çok oluyor. Ama özellikle işte akut bronşit, kronik bronşit şikayetleriyle daha çok örtüşüyor diyebiliriz. Çünkü hani nefes darlığı, öksürük hani boğaz semptomları olmadan onlarla daha çok örtüşüyor.